Ben 80 bin lira istiyorum abi her. Bin 80 için. bin lira mı? Evet. Çünkü altın Neden? Altın, Aynen. altın mı? Altın abi. Ne sab? miyim? Altın için alırım ben onu. Derdin altınla ben seni anladım abi. Ne kadar alırız? 6.000 liraya alırız ya. Tamam tamam tamam tamam, değil. tamam. Arkadaşlar elimde bir iPhone 13 mini var. Bu videoda bu akıllı telefonu Webtekno Edition olarak 24 ayar altın ile kaplıyoruz. Yanlış duymadınız. Çok böyle kapsamlı bir işlem serisi bizi bekliyor. Yavaştan ofisten bir çıkalım. Bakalım iPhone 13 mini'yi nasıl altına çevireceğiz. Arkadaşlar teknik servise geldik, bu telefonda 0 bu arada, onu söylemeyi unuttum size. Bu video için aldık, telefonun arkasındaki camı komple söküyoruz arkadaşlar ve sonrasında biz üzerine bunun gümüşten imal edilmiş ve üzerine 24'er altın kaplayacağımız bir kalıp çalışması yaptırtıyoruz. Peki biz bu telefonun arkasını neden söktürüyoruz? Çünkü telefonun arkasını söktürmek zorundayız. Bu camın üstüne yeni bir kapak takabilmek için tam şu anda bu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O plaka da şu anda üretimde. Şöyle bir biraz daha yaklaşalım bence bakalım işlem nasıl olacak, hangi makinede olacak, neler olacak hep birlikte görelim. Şimdi biz hangi modelle kesmeliyeceğiz abi cihazı? 8'le. Abi çok evet. eski olmadı mı iPhone 8? Evet, gördüm orada zaten bir siyahlaşma oldu ve şu an kesiyor. Şu an işlem başladı. Evet, ben şu anda ne merak ediyorum biliyor musun? Bu işlem bittiğinde telefon hala çalışıyor, olacak mı olmayacak mı? Abi acaba makine kendi kendine cihazın iPhone 12 olduğunu anlamış olabilir mi? iPhone 13 olduğunu iPhone 13 olduğunu anlamış olabilir mi? Steve Bozniak bile demiş ki, ben bile anlamadım iPhone 12 ile iPhone 13'ün arasındaki farkı. Ben karıştırmışım çok mu arkadaşlar? Yani aramızda bu lafı olmaz. Evet, işlem bitti. 3 defa tekrar etti. Açıyorum abi. Genel olarak bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Evet, bir başka ustamız şimdi devreye girecek, kapağı çıkaracak. tamamlandı. Yazın son hali bu şekilde. Bayağı da hafifledi yani. Normalde zaten hafifti bayağı. Şimdi buradan gideceğiz. Atölyeye bu telefonun arkasına yaptırdığımız plakayı altınla kaplayacağız. Hadi buradan devam edelim. <gülüyor> Arkadaşlar döndük dolaştık. Gümüş atölyemize geldik. Yanımda Hüseyin var. Hüseyin abi sen bayağı uğraştın bu iş için. Yaklaşık kaç gün sürdü bize maliyeti ne kadar? Gerçekten bunun işlemi tam bittiğinde 80.000 TL olacak mı bu akıllı telefon? 50.000-60.000 diyebilirsin tabii. Evet. Karımızı koyalım bizde bir diyorsun. ufak kar atalım üstüne evet. yani. Yani bayağı uğraştırdı bizi. Evet, görüyorsunuz burada üstüne webtekno.com edition diye de yazmışlar sağ olsunlar. Doğrudan cihazın üzerine birebir uyacak, kaplayacağız. Ama ben bunu sana tekrar teslim edeyim. Sen bunun parlatma operasyonu var. Birazdan bu ayna arkadaşlar. Bildiğin böyle saçını başını yap, öyle bir ayna olacak. Sonra da altına kaplıyoruz, telefona evet. montaj yapıyoruz. Evet. Haydi bakalım, devam edelim. Şimdi bu daldıracağın suyun içinde altın var. Doğru evet. mudur? Haydi bakalım. Artık telefon 80 bin lira arkadaşlar mamızın soksak onu da kaplar mı? Niye bunu daha şey yapamadık? O konuya daha gelmediniz. Daha geldik oraya. Görüntü gerçekten muhteşem. Biz şimdi eldivenlendik. Tamamdır. Niye eldivenlendik? Onu bir anlatır mısın bana? Yeni yıldızdan çıktı. Evet. Is kalmasın, parmak izimiz kalmasın diye. Sihirbazlık şeyi gibi oldu. Abi yalnız çok iyi olmuş ya yani. Bunu yavaştan yapıştıralım diyorum ben. Evet hazır mıyız? Artık bir daha çıkmamak üzere kapatıyorum. Tamam gibi. Abi çok iyi olmuş gerçekten. Teraziyi açıyorum ve buradan çıkmadan şu tartışını da gösterelim. 125 gramdı az önce. Şu anda 168 gramlara gelmiş işte. Yani bayağı sağlam bir malzeme koymuş olduk. Ama biz böyle rahat durmayız abi. Buna 80 bin lira fiyat biçtik. Biz gidip bunu şimdi telefonculara satmaya çalışacağız. 80 bin liraya. Bakalım bizi neler bekliyor ben de merak ediyorum ama bugün bayağı Geç oldu. Artık bu satma işini bir sonraki gün deneyeceğiz arkadaşlar. Çok sağ sağladıklardan, elinize sağlık kardeşim. Eyvallah diyelim ve yola koyulalım. Sokakta görseniz ne dersiniz mesela şu an bana? Yaha birbirine... <gülüyor> arkadaşlar mekanı tanıyorsunuz, çok anlatmaya gerek yok. Gelin şu telefonu bir soralım bakalım. Kaç parayı alıyorlarmış? Hayırlı işler. Sağolun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. iPhone 13 mini'yi kaç lira alıyorsun? Telefonu görebilir miyim? Rakama bağlı. Rakamı söyleyin abi, ona göre çıkaracağım telefonu. Takribi cihaz 8.5-9 falan yapar. Evet. Ben 80.000 lira istiyorum abi. 80.000 lira mı? Evet. Çünkü altın. Neden? Altın Aynı. mı? Altın abi. Ne sağlık? 80.000 TL istiyoruz abi. Eğer Araba varsa alırız. ürüne bir şey demiyorum. Evet, evet. Ben eğer insanlara örnek olmak istiyorsam, böyle bir şey kullanırsam benim... ...kişiliğim sorgulanır. Benim <gülüyor> böyle bir şey kullanmamam gerekiyor. Ne Diyorum kullanıyorsun? Mesela, çıkar göster abi şu anda. Ne kullanıyorum? Kesinlikle. Mutlu. Peki, mutlu. Evleneceksin. Peki. Evlilik mi? Mutlu bana bir şeyler oluyor. Mutlu bana bir şey oluyor! O mutlu! Mutlu! <gülüyor> mutlu. mutlu. <gülüyor> evet <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim. fotoğraf çekmek yasak abi. <gülüyor> bir dakikanızı alabilir miyim? Ol, bu da ha? müşterimiz. Bugün biz telefoncu olarak size şu ürünü satmış olsak. 24 karat bir cihaz. Sensiz zaten hiç olmaz değil, bu <gülüyor> Sen Allah, mı kim zaten? Kim geldi? Gelir misin? <gülüyor> Böyle bir şeyi size satmak istese evet. ne dersiniz? Naber? Ya İyi abi, sen nasılsın? İyi, Allah Allah Allah Kardeşimi Allah. tanıyor musun? Tanıyorum. Mamı bırak, bırak adamı! Burak! <gülüyor> Burak'ım. <gülüyor> evet. 80.000 TL. Altından kaplamam mı? Evet. 24 TL altın. Hemen al. Kaçırma. Niye? Hemen al. Bak sana çeyrek olmuş 908 milyon. 908 milyon, milyon mu? ne alakası, ben, alakası var? Olmuş. Almıyorsan gidiyoruz biz başkan. Murat kardeşimizin zaten motor almaya bile imkanı şu anda elverişli değil. Hayırlı çarş. Hayırlı cumalar. Çok sağ İyi olun, olun. kendimize. Kolay kendisi. gelsin. Hoşçakalın. Eyvallah. Düşmek ben daha ses getirir diye düşünmüştüm. Adamlar bildiğin böyle şok oldu. Kal geldi. Ya. iPhone 13 mini kaç liraya alırsın abi? 1000 lira sıfırı. Ama ne bu ya? Şu 11 bin lira dedin ama biz abi şu cihaza 80 bin TL istiyoruz. Bunda 80 bin lira istersen bunun altını sökeriz. Kaç gram? altın geliyor ona göre satarsın yani. 50 altın... anlaşalım. Yok. Altını için alırım ben onu. Derdin altınla ben seni anladım abi. Kesene evet. bereket hayırlı işler. İyi de bak de kendine de. abi. Hoşça kal. Evet. Aile işler kolay gelsin. Bir iPhone'un mini var elimizde, ee, bunu kaça alırsın diye sorayım istedim. Orijinal, hiçbir sıkıntı yok. Dünyada bir tane var, O öyle bir özelliği var bunun. Güzel bir rakam istiyoruz biz. Ne kadar verelim? Ee, senin alacağını söylediler, bayağı iyiymiş senin maddi durumu. Karşıdan gönderdiler direkt. Çok iyi, parayı koyacak yer bulabiliriz. Aynen öyle dediler zaten. Evet. Uğur, çok iyi dediler maddi durumu. Ne kadar alırız? 6000 liraya alırız ya. Ben de 60.000 liraya satmayı düşünüyordum Doğru, cihazı. Onu da alırız, önemli değil. 60.000 liraya alalım o zaman. Bak kamera kapanınca vazgeçtim deme. Altın kaplama değil mi? Cihaz bu. 24 tayar, altın kaplama, iPhone 13 ee... mini. Özel üretim. Tamam ya, sözümün arkasındayım, alırım. Nerede bu. yapacaksın ödamıyı? Hemen şuraya gidelim. Hadi gidelim, gel. Gidelim. Vallahi sattık arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Hadi olsun bakalım. En sonunda gerçekten başıma bir şey gelecek burada. Benim çok az kaldı. Evet. İnşallah beni kesmeye götürmüyordur arkadaşlar. Çok şu an stres oldum deyince yani. Hadi abi gidelim. Ben çok şaşırmadım arkadaşlar. İşler ciddiye binince kendisi bizi tanımıyormuş gibi davranmaya başladı. Suyu döktük böyle... E, yani sağ ol eyvallah, yani. teşekkür ederim. Çok üzüleceksin. Biz başka bir yere gidelim, gel. Hiçbir şimdi beni üzmedi. Bu sefer de üzmeyeceğine eminim, girelim. Aslında. Abi, iPhone 13 mini var elimizde bir tane. Yurtdışı cihaz, kendimiz aldık. Dünyada bir tane bu, başka yok. Vallahi 60 bin liraya veririm sana, o da sen olduğun için yani. Ne bu ya? Başkası olsa yapmam böyle bir şey. 13 mini mi bu? 13 mini. Evet, ne araba bu? Ne bu? Abi, cihaz özel. Yani sana söyledim az önce, en iyi şekilde ürettik. Şöyle göstereyim. Valla şurası 50 verdi, köşede biri 30.000 verdi. Yani. Valla varsa alan iyi. Ben ne diyorsun? Bana ağır gelir. Sen alırsın. Tamam burada gitmez o. Bana bir rakam ver, ben sana vereceğim diyorum. Yani 30.000 liraya alıp var bence ama ben alma. Abi sen bunu al, bak yakışır. Bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Şunu şöyle tezgaha bir koyar mısın? Güzelce koy ama öyle olmaz abi dik koy. Cama yastığa ha, aynen abi koy. Görüyor musun? Dükkanın önü bir anda kalabalıklaştı bak. Çek abi etrafı. Ne diyorsun? Yapma. Anladım. Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Eyvallah. Garantisi sen misin abi? Onlar, yani. evet. Burada yeni arkadaşlar var, bunlar yoktu. Bir de hoparlör falan da görmüşsün göbeklerine. <gülüyor> Eyvallah. Tamam, tamam, tamam. yabancı değil, Eyvallah. Tamam. iPhone 13 mini satmaya geldik bugün. Hoş Ama geldiniz. Ama bu sefer bir fark var. Nedir? Garantisi benim abi. <gülüyor> dünyada tek. Makine dünyada tek. Bir ipte iki cammaz oynamaz. Masaya vuruyorum direkt makineyi. Abi yurt dışı bu. Bunu tamam, tamam. Apple bile yapamadı. Biz Ay. yaptık. Ne diyorsun? 50 gram altın var arkasında. Bu altın mı gerçekten? Altın altın, harbi altın. Ağır kek o birinden almışım herhalde bunu. Almadık, kendimiz yaptık. Altın nedir ya? Aklımızdaki rakam ne peki buna? 80 bin liraydı bizim rakam. Bak elleri titriyor, bak Çek bunları. Bak. 80 bin liraydı. Altına mi? dokununca eller titremeye başladı. Ben bunu alırsam kendim kullanırım ya. Abi işte artık istersen kullan, istersen şöyle şu köpek kardeşlerin üstüne bantla. Yani harbiden yakışıklı oldu. <gülüyor> evet, bak on numara oldu gerçekten. On numara oldu. orijinal altınsa 17 bin lira gibi. Alırız Orjinal altın. Bunu. Ya. 17, altın. Bin gibi alırız bunu. 17 bin lira gibi alırız bunu. 17 çok azan. 17 bu çok azan. Bak bu cihaz bu pazarda 40 bin lirayı gördü vermedik. 40 bin lira verdilerse güzel rakam. Ama şöyle bir şey yapabiliriz istersen, arka kapak sökeriz. Buna çakma bir arka kapak takarım ben. Ben cihaza alırım. Tamam. Bu altında o arkadaşa satarız. Kime? fiyat verene. Olmaz abi. İki esnafta şey. ekmek yesin anladın mı? Amacım o. Olmaz olsun. abi, gerek yok. Bir şey söylemi telefonu altın kaplama oldu belli direkt Behlül oluyorsun tutuncalla. Evet, evet abi ha? bak. Evet. Sen bunu birkaç gün daha kullan. Bir yerden param gelecek. Bekleyelim, görelim. Hadi bakalım. Ama yani kullanmayı isterdim bunu. Biz yapacağımızı yaptık ama satamadık arkadaşlar. Alıcı bulamadık, Maalesef... biz kaçar. Alıcı bulamadık kendisine, bu kadar uğraştık ama alacak insan bulamadık. O yüzden bizim kendisiyle alakalı çok özel, çok güzel, çok naif planlarımız var. <gülüyor> Diğer videolarda zaten görüyor olacaksınız. Ama şimdilik bu videonun sonuna gelelim diyorum. Videoyu bolca beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın diyorum ama bir şey geldi aklıma. Eğer böyle farklı bir şey kaplamamızı isterseniz de yorumlara yazın ona da bir girişiriz. Hoşçakalın.